Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün serimizin üçüncü videosuyla karşınızdayım. Serimizin bu bölümünde 12. sınıfta açık lise, dershane veya özel ders bunların hangisini tercih etmeliyiz onları konuşacağız. Bu videomuza geçelim. <gülüyor> Öncelikle açık liseden başlayalım. Açık liseye geçmek bir nevi mezun durumuna koyacak sizi. Yani artık herhangi bir okula gitmeyeceksiniz. Sadece siz evden çalışıp sınav olduğu tarihlerde başka okullara gidip sınavlarınız olacaksınız. Eğer ki ben evde çalışamam diyorsanız, hani bir düzen yoksa evde bir düzen kuramam diyorsanız, açık bir şey tercih etmeyin derim. Çünkü açık tercih edince evde kendinize ait bir düzen olması lazım. Evde olmasa bile kütüphane gidip kendi kendine çalışabiliyor olmanız lazım ki sınavlarda yüksek not alın. Yoksa çalışmazsanız, sınavdan yüksek not almazsanız, OBP'niz yani okul başarı puanınız düşük gelecek ve bu da yekaside sıralamalar etkileyecek. O yüzden bunun olmasını istemeyiz. Erki evde çalışabiliyorsanız, kendi başınıza çalışabiliyorsanız, kendinizi yönetebiliyorsanız veya bir koçla çalışmak istiyorsanız, ben açıkliseye geçerim, koçla çalışırım diyorsanız o da olur. Ama burada yine istikrar önemli. Düzenli bir şekilde çalışabilmek önemli. Açıkliseyi tercih edecekseniz kendi kendinize olabilmeniz gerekiyor. Tıkılmadan, istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde Biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. OBP'niz düşük gelebilir. Bu sıkıntıyı yaratır. YKS'deki sıralamada. Dershanelere gelirim, Dershaneler yalan makinesidir. Başka bir şey demeyeceğim. Gerçekten dershaneler yalan makinesi. Çünkü gidiyorsun. Ben kendi şahsen kendim gidip e, dershane aradığım yıllarda. 20-30 saniye dershaneye baktım. Hiç bilmediğim sokaklara girdim. Hiç bilmediğim yerlere gittim, Dershaneye baktım. Instagram'a soru atıyordum. işte dershane bilen var mı? İşte tanıdık dershaneye gideceğim vesaire. Abi bir sürü dershaneye gittim. Fiyatlar... 25.000 lira çeken olur. Sanki araba alıyorsun. Yani 25.000 çekip, ben orada bir kontenjan var herhalde. Direkt beni oraya sokacaklar 25.000 lira verince. İşte 6'ya buluyorsun, 10'a buluyorsun, 15'e buluyorsun. Yani 25 lira duydum ya. 25 lira nedir ya? Bu Mersin'deki fiyatlar. İstanbul'da belki daha fazladır bilmiyorum. Ama dershanelerin var ettiği birçok şeyi maalesef yapmıyorlar dershaneler. Çünkü dershaneler sadece hani kelle başı para aldıkları için ne kadar çok öğrenci tutarsak o kadar kardayız diyorlar. Bu sıkıntı aslında bu kötü bir şey çünkü e, ne kadar çok kişi oldukça kalite düşüyor, kalite düştükçe e, öğrencinin aldığı verim azalıyor. E, verim azaldıkça sıralamalar pat pat pat veya o dersi hiç şekilde öğrenemiyorsun. Eğer ki imkanınız varsa benim şahsi fikrimde temeliniz vesaire yoksa gidip özel ders alın. Çünkü dershanede sana gösterecek matematik dersi genelere hitap edeceği için hani sadece sınıfta sen yoksun genel öğrencilere hitap edeceği için hoca sadece seninle ilgilenemez. Öyle bir hocanın öyle bir hakkı da yok. Senin de öyle bir şey isteme hakkın yok. Çünkü ilk dershaneye gittiğinde konuşacaksın ya. Ben mesela temelim çok kötü. Hocayla ben birebir ilgilenebilir mi hoca benimle? diye sordum da evet diyecekler. Nah evet. Evet değil. <gülüyor> i̇şte sonrasında evet olmuyor arkadaşlar. Maalesef evet olmuyor. Çünkü oradaki hoca genele hitap etmek zorunda. Ve bu genele hitap ederken sizin seviyeniz düşükse eğer maalesef hani belli bir süreden sonra anlamamaya başlıyorsunuz ve o anlamamazlık iklim koptuğu o yer sizi çok geri atıyor. Oradan sonra çalışma şevkeniz vesaire kalmıyor. Bu sizi çok büyük bir sıkıntıya sokar. Eğer ki imkanınız varsa onun yerine özel ders alın derim ben. Şahsi fikrimdir. Bir de dershanelerde bir ortam oluyor. İşte ilk aydan sonra bir sevgili ortam. Kesinlikle sınav sayesinde yapmayacağınız bir şeydir. İkincisi boş beleş davranan arkadaşlar, kişiler, şahıslar. Yani dershaneye hiçbir amaç uğruna gelmeyen bir tayfa her zaman oluyor ya. Her zaman öyle bir grup oluyor anasını satayım. Birbirlerini de buluyorlar. Yani öyle bir grupla bir araya gelmeyin ya kesinlikle. Dershaneye gidecekseniz baktınız arkadaşlar boş yapıyor. Arkadaşlar ben de ders çalışmam lazım. Sonra erteleyin onları. İşte şu an işte diyor ki ara gel gidelim eğlenmeye. Şu an test çözüyorum daha sonra. Belki daha sonra değil hatta. Belki daha sonra. En azından karşıdaki taraf hem sizin kararlarınızı bunu kararlı bir şekilde söyleyelim. Belki daha sonra değil. Şu an test çözüyorum. Belki daha sonra olur. Böyle şekilde, karanlı bir şekilde söylerseniz en azından karşı tarafı sizden, sizden emin olur yani en azından verdiğiniz cevap emin bir cevaptır ve karşı taraf bu cevabı alır gider. Ama diğer şekilde kısık bir sesle yani kendinize güvenmediğiniz bir sesle söylerseniz karşı taraf sizi diretir, hani gel der, bir daha gel der, siz de gidebilirsiniz. Bu sizin e, özgüveninizde, kendinizden emin olmanızla alakalı bir şey. Karşı tarafa iletirken sağlam bir şekilde illetsin, gelmeyeceğinizi iyi bir dille aktarın. Özel derse gelelim, eğer ki çok kötüyseniz, temeliniz hiç yoksa eğer ki imkanınız da varsa, çünkü malum Türkiye koşulları imkanınız da varsa gidip özel ders almanızı tercih ederim çünkü az önce söylediğim gibi dershane yerine ben özel ders tercih ediyorum şöyle en kötüsü matematikten özel ders alın çünkü matematik ttd 40 soru aytd 40 soru bazı matematik hocalar geometri dersi vermiyor ama genelde verirler o yüzden 44 80 soru yapıyor diğer derslerden de mesela en kötü dersiniz hangisidir genelde Türkiye'deki öğrencilerde fizik oluyor matematik ve fizikten özel ders alıp diğer dersleri evde internetiniz varsa YouTube'dan öğretebilirsiniz çünkü YouTube'da şu anda çok fena bir şekilde öğreten füryası var füryası mı füryası bilmiyorum inşallah düzeltin yanlışsa bir sürü öğretmen var her öğretmen kendiyle kapışıyor. Her öğretmen kendini daha iyi bir kademeye getirmeye çalışıyor. Çünkü daha çok öğrenciye ulaşmak istiyorlar. Bunda işin ucunda yine para var. O yüzden daha çok öğrenciye ulaşmak istiyorlar. Daha çok kaliteli yapmaya çalışıyorlar. Bu güzel bir şey aslında. Niye kötü olsun? Çünkü öğretmen ne kadar işini kaliteli yaparsa karşıdaki öğrenci de o kadar iyi anlar diye tahmin ediyorum. Ki öyle de oluyordur zaten. PDF'li bir şekilde dokümanlar paylaşıyor hocalar. Onları kullanıp iki özel ders, bir de YouTube camiasını kullanarak çok güzel şeyler yapılabilir, Neden olmasın derim ben. Bir de dershanede mesela gidiyorsunuz dershaneye, hocadan memnun kalmadın. Eğer ki tüm sınıf hocadan memnun kalmazsa, belki hocayı gönderebilirler, belki. Ama özür diler size hocadan memnun kalmadım, hocam ben çok anlamayayım sizden, yani başka bir hocaya devam istiyorum. Diyebilirsiniz, bu zor olmaz çünkü hocanın parasını siz veriyorsunuz. Dershanede de öyle ama, dershanede toplu bir şekilde para veriyorsunuz veya taksitli bir şekilde dershaneye para veriyorsunuz hocaya değil. Kelam. Anlatmak istediklerim bu kadar. Eksik olduğunu düşündüğünüz yerler varsa yorumlar kısmında belirtin. Veya sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumlar kısmında ekleyin. İşte ben derslerine gittim böyle oldu şöyle oldu diye yazlarınız varsa bir anınız varsa ekleyin. arkadaşlarımız okusun görsün en azından tek benden değil de sizler de duysun. Sağlıklı bilgilere ulaşsın yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin diğer bölümünde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.